Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tarık Gunser ile yepyeni bir ürün incelemesiyle daha karşınızdayım. Bundan bir önceki ürün incelememde kanalın en büyük boyut olarak ürün incelemiştik. Şimdi fiyat olarak en pahalı ürünüyle karşınızdayım. Bugün inceleyeceğimiz ürün iPhone 11. Evet bugün inceleyeceğim ürün bir Apple'ın telefonu 11 iPhone 64 GB piyasada fiyatı şu anda 8.000-8.100 civarlarında 64'lükleri de tahmini 7.5'a bulabilirsiniz Sıfırını ikinci ellerde 6, 5 bilemediniz 7'ye bulabilirsiniz yine aynı şekilde. Şimdi kutuyu açmaya gerek yok telefon zaten şu an şarjda bu bir uzun kullanım testi gibi bir şey aslında. Evet şimdi telefona bir evet telefon şu anda bir yakın incelem aldık. Saat 10 geçiyor. Şarj oluyor şu anda. Telefonumuzu açmamız için ilk başta şifre girmemiz lazım. Beni tanıyanlar şifreyi artı öğrendi yapacak bir şey yok. Şimdi ilk başta ayarlarından başlamak istiyorum. Genel ayarlarında hakkında telefonun modeli iPhone 11, yazılım sürümü 13.5.1. Garanti süresini de yazmıştı. Öyle evet, güzel. Kapasite 64 GB'dı. Garanti süresini de göstermişler. Güzel. Uygulama var. Toplamda kapasite 64'ün 30 birini kullanabiliyoruz. Şimdi iyi e mi falan onları sağ ben zaten e göremezsiniz. Şimdi temel özelliklerinden bahsedecek olursak şimdi bunun kamerası nerede? Heh. Temel özelliklerinden bahsedecek olursak bir geniş açı modu var. İşte bir 1X bu var? Bir de sanırsam 5X'e kadar mı var? Toplamda 6.1 inç bir ekran oranımız var. 64 GB hafızası var demiş olduğum gibi 4 GB de bir eme sahip. iPhone'ların zaten kendine özel ekstra işlemcisi 1 GB daha ekliyor. Bu sayede 5 GB belleğe sahip oluyor eme. Toplamda 3.110 mAh bataryası var. Sizi idare eder mi? san? Bilmiyorum. Eğer oyun oynuyorsanız sizi idare etmeyecek bir derece zaten iPhone'lar genelde hep böyle yapıyor farklı bir marka batıraya yönelirseniz illaki performans alırsınız telefon çift tatlı tane hat terisine koyabiliyoruz hızlı şarj desteği var fakat hızlı şarj ediyorsanız adaptörünü 300 TL vererek alabilirsiniz Burada buradan bir bilgi 4.5 G desteği var işlemci hızı 2.65 GHz buralar pek siz olabilir buralara atlayabilirsiniz SAR değeri 0.95 bu düşük Burası SAR değeri düşük. Çünkü Xiaomi Mi 9 de sanırsam 3 diye hatırlıyorum. Ekran gövde oranı %78.31. Bu ne oluyor diye sorarsanız ekran gövde oranı size hemen şöyle göstereyim. Dokunmatiğini kullanabildiğimiz yerlerde ekran gövde oranı oluyor. Yani %100'lük oranı %78'ini kullanabiliyoruz. iPhone 11'de. Değişir bataryası yok. Ee, Tabi bu 3310 gibi değil. Yani iPhone Bir zahmet. zahmet. İşte arka tarafını ısıtıyorsunuz. Yeni bataryayı aldınız, vakit taktırıyorsunuz. Yani değişiyor. Parmak izi okuyucusu yok ki ne gerek var zaten. Face ID'si var. Sen kimsin ya? Sen kimsin? Çözünürlüğü HD. Yani 828x1792'lik bir çözünürlüğe sahip. HD Plus. Kamera çözünürlüklerine gelecek olursak 12 megapiksellik ana kamerası var. 5 megapiksellikte ikinci kamerası var. İkinci kamerası da derinliği algılıyor ve geniş açı çekmenize yardımcı oluyor. Arka tarafa bakacak olursak bir şöyle baktığım vakit Ozan Tufan'a benzetiyorum ben kameraları. Şurada bir tane beni var ağzı burnu. Zaten yan tarafa bir geldi. Oradan görebilirsiniz. Dediğim gibi bir tane flaşı var çift tonlu bir adet mikrofonu var iPhone 11'de yeni bir özellik geldi yanınıza şelale varken başka bir yöne Zoom yaptığınızda şelalenin sesini değil de Zoom yaptığınız kişinin sesini alabiliyor bu özelliği de çekersem koyarım ekrana IPX8 sertifikası var yani suya ve toza dayanıklı tahmini 30 metre kadar suyun altında ee, telefon hala çalışacaktır. Batarya özelliklerinde şöyle bir özelliğimiz var. 18W hızlı şarj adaptörünü 300 TL farklı satın alırsanız 30 dakikada %50 dolum sağlıyor. Ana kameramıza tekrardan gelecek olursak yüz algılaması var. Ön kamera bu arada 12 megapiksel olan ön kamera optik görüntü sabitleyicisi mevcut. Portre modundan tutun işte live foto'ya kadar yani canlı fotoğrafa kadar tüm özellikleri ön kamera destekliyor. Ee, video değerlerini gelecek olursak 4K'da, 4K'da 24 fps ve 60 fps'e kadar geliyor. 24 fps, 30 fps ve 60 fps olmak üzere 3 tane farklı modu var. Onu da şuradan görebilirsiniz. Şurada görmüş olduğunuz gibi HD yazıyor. Şu an belki bulanık olabilir. Yanındaki 30 tuşuna bir kez tıkladığımız vakit 60 oluyor. HD'ye bir kez tıkladığımız vakitte 4K çözünürlüğünde videolar çekiyor. Video kayıtlarında coğrafi konum etiketleme yani herhangi bir video çektiğiniz vakit galeriden konumun nerede olduğunu görebiliyorsunuz. <gülüyor> Ama neyse ki evim burada değil o yüzden konumu da gösterebilirim. Konumum tam olarak şurada. Yani bu özelliği aslında iyi. Kamera 720p 30fps 1080p 240fps'e kadar çekebiliyor ağır çekimlerde. <gülüyor> Telefonun biraz daha içine girecek olursak Apple A13 Bionic işlemcisi var içerisinde Başta da söylemiş olduğum gibi bu işlemcinin hızı 2.65 GHz 6 çekirdekli Bir tane ana işlemcimiz var Bir tane de birinci yardımcı işlemcimiz var Birinci yardımcı işlemcimiz de 1.73 GHz Yani telefonda hiçbir şekilde kasma donma olmuyor Eğer depolamayı bitirmezseniz Ağırlığı toplam 194 gram hissedilen 200, Hissedilen 200 gram ağırlığı var Gövde yapısı yani e, kapak, arka tarafı, gövdemiz cam, e, çerçeveler ise alüminyum. Telefonda 5G özelliği yok. Telefon geldiği vakit iOS 13 versiyonu da geliyor. iOS 14 daha şu anda gelmedi. NFC özelliği var. Bluetooth 5.0 destekliyor ama hiçbir işe yaradı yok. Android'e bağlanamayacaksam ne anladım ben Bluetooth. E, kızılötesi yok. Navigasyon özellikleri. AGPS, GLONASS diye bir özellik koymuşlar. Ben de tam olarak bilmiyorum ne olduğunu. Arkadaki sensörler yani ön, e, kameradaki sensörler ve ön taraftaki sensörler hatta şu an bir tane ışık yanıyordur değil mi burada? Işık yanıyor. O ışığın sensörleri e, barometre, jiroskop, pusula yakınlık sensörü, ortam ışığı sensörü ve ivme ölçer e, gibi özelliklere sahip. Bu öndeki şu an ışığı yanan sensör ve arkadaki kameradaki sensörler bu özelliği işe yarıyorlar. Bildirim ışığı maalesef ki yok. Niye yok? Ben de bilmiyorum aslında yeri de var ama niye koymamışlar bilmiyorum. Koyşalar güzel olurdu. Telefon yine aynı şekilde Lightning. Yani 11 Pro'da Type-C'di. 11'de hala Lightning kullanmışlar. Kulaklık ses çıkışı var. Yani görmüş olduğunuz gibi jack girişi mevcut değil. Zaten kutudan çıkan kulaklık da e, yine aynı şarj girişine oyundu. Yani Lightning 2019 Eylül ayında çıktı ve şu anda günümüzdeki ortalama fiyatı... E, en ucuz fiyatı Amazon.com.tr'de 7700 TL. 64 GB için bu. 256'lığında isterseniz 9200 TL'yi gözden çıkartmanız gerekiyor. Videonun burada sonuna geldik. Denilebilir şimdi diyeceksiniz oğlum bu nasıl bir dolan özellikler internetten baktın. Söyledin bunu bize yaparız diyebilirsiniz. Ee, bunun haricinde ekstra tabi kullanıcı deneyimlerini de katacağım için. Sadece bunlarla kalmayacak sizlere özelliklerinden de bahsetmiş oldum. Şimdi kullanıcı deneyimlerine gelecek olursak eee ben hiç gerçek kullanmadım <gülüyor> Şimdi kullanım deneyimlerine gelecek olursak telefon küçük değil bir kere. Telefon gayet büyük. 6.1 inç yani avuca tam olarak sığıyor. Kılıfsız kullanmamanızı tavsiye ederim. Çünkü çok çabuk kırılıp düşer gibime geldi. Kameranın olduğu yer. Çünkü kamera arka tarafta. Arka tarafa göre bir tık yani bir milimetre çıkıntılı eee Kameraya bir zarar gelmesin, arkası patlarsa patlasın misali, öyle düşünebilirsiniz. Ön tarafı gayet sağlam, Gorilla, 5, Gorilla Glass 5 özelliğe sahip. Ee, şimdi telefonun uzun kola deneyimlerine gelecek olursak, telefon gayet iyi, kamerasından tutun video özelliklerine kadar veya ne bileyim oyun oynarken sizi asla üzmez bu telefon. Zaten bataryası da e, 3200 miliamper diğer iPhone 5 6'lara göre iki kat üstünlük gösteriyor. Üstelik kartlar bölümünde Xiaomi Mi Note 3, Redmi S2 ve Mi 9T'nin kutu açılım videoları var. Oradan da onları izleyebilirsiniz. Bu videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bu arada bir dahaki videolarda hangi ürünü incelememi istiyorsanız yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Bu arada kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.